Beyler bayanlar selamlar. Yine Sandbox videosu ile karşınızdayım. Yine bir etkinlik var ve yine send dağıtıyor arkadaşlar. Tek yapmanız gereken ne mi? Şimdi gelin sırasıyla hepsini adım adım yapalım. <gülüyor> Öncelikle oyun açtıktan sonra arkadaşlar ne yapıyorduk? Diğer tüm etkinliklerdeki gibi ilk önce O tuşuna basıyoruz ardından M'ye basıyoruz ve haritayı açmamızı isteyecek tabi bir evde düzgün açılmadığı için ben hemen bu Brave'i alıp yan taraftaki o para da açacağım ve bu parayı da hemen şuraya getirelim o parada bir yandan açıla dursun ardından etkinliğin olduğu haritayı seçmemiz gerekiyor bu etkinlik arkadaşlar et otobüs de olacak üstüne bir kere tıklıyoruz ve Şuradaki ekseri tıkalım pideye tıklıyoruz arkadaşlar Evet. Sen baksın oyununda bize bunu aç diyor ve triple çıkıyor Trible'da tıkladıktan sonra haritanın yüklenmesini bekleyeceğiz şimdi burada yapmamız erken şey çok basit gibi gözükse de aslında doğru yeri bulmamız gerekiyor bir tane ördek bulacağız arkadaşlar ve o ördekte ekran görüntüsü atmamız gerekiyor O yüzden artık şöyle hızlı hızlı bir donanıp acaba bir tane ördek bulabilir miyiz Hiç şu mavileri falan toplamanıza gerek yok Sadece bir tane ördek bulmamız gerekiyor Aslında diğer insanların gittiği yere gitsem Daha rahat bulabilirdim Ama neyse şöyle biraz ha, Şu arkada da birileri dolaşıyordu ee, Belki buraya bir ördek koymuşlardır ha. Maalesef ördek yok arkadaşlar Peki bakalım bakalım Hemen diğer tarafa gidelim Ş Şöyle Hop fazla düştük aşağıya. Sadece bir tane ördek istiyorum. Aslında sensinize de hassas de alışamadım. A few minutes later. İlk doğduğunuz yerden büyük bu harita kafanızın karışmaması için. Siz şu anda burada doğuyorsunuz ve yapmanız gereken şey ne? Hemen buradan sağ tarafa doğru gidin. İlerleyin, ilerleyin dümdüz koşun arkadaşlar. Şurada küçük bir parkur yapacağız sadece. Hemen buraya geldiğinizde yukarı tırmanın. Daha sonrasında şu binanın bitişinde şu sütun, kolon artık neyse ismi var ya buradan devam edin yürümeye. Devam edin yürümeye. Aşağı düşmeden. Bakın burada zıplayınca tekrar aşağıya atıyor sizi ona göre dikkatli zıplayıp evet yine beceremedik. O en üst taraftan yapmaya çalışacağız. Bir kere daha deneyelim arkadaşlar. Yani şu ana sütun değil de onun şu bir üst kısmındaki yerden devam etmemiz gerekiyor ona göre oynayın. Biz bir ilk yine diğer tarafa doğru geçelim. O yine yaptı. Ben beceremedim. Evet bu sefer çıktık. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Hemen şöyle ben de bir dans edeyim. Bunlarla birlikte. Dans ederken ne yapacağız? Bir ekran görüntüsü alacağız. Hemen şöyle ekran görüntümüzü alalım. Şunu... Saved. Tamamdır ekran görüntümüzü aldık Şimdi yapmamız gereken şey Bu tweete gidin arkadaşlar Hemen bir link olacak Bu linkten açtığımız zaman Bize ismimizi soracak Ardından E-mailimizi Ve bir de ne yapmamız gerekiyor Bu, bu tweete cevap yazmamız gerekiyor Retweet değil cevap arkadaşlar Ripley yapacağız Another event yazalım şuraya Kalp atalım Üstüne de görselimizi de ekleyip paylaştığımıza göre şimdi bizden bu paylaştığımız tweet'in, reply'in linkini istiyor olacak arkadaşlar. Bu linki de kopyalayıp buraya yapıştırdık. Ardından da hangi üyelik ile açtıysak metamask'imizi hangi cüzdanımızsa onu buraya yapıştırıp Gönder diyoruz ve bu formu bu şekilde donduruyoruz. Etkinliğe katılmış oluyoruz. Şimdi bazılarınız diyor ki ya bu kadar kişi arasında bana çıkarma çıkmaz mı arkadaşlar? Çıkıyor sürekli birilerinin çıkıyor. Hatta ve hatta bakın direkt geldiğiniz yani discord'da buraya gelip özel teşekkür için gelmiş arkadaş. Eren Ergen diye bir arkadaşımız. Abi adamsın. Sen centbox çekilişine katılmıştım. Sen 200 sent token kazandım diyor. 200 sent token da evet, son piyasa düştüğünden sonra tokenlar baya değer kaybetti ama... Şöyle bir kontrol edecek olursak edemedik de neyse şurası açıldı. 1 dolardan arkadaşlar en azından 200 dolar. 3000-4000 bin, bin lira arasında size bir getirisi olacak. Ve sadece ne, kaç dakikada yaptık 10 dakika bir dakika bile sürmedi o benim kolsuzumdan oraya zıplayamadım normalde 3 dakikalık bir iş yap. o yüzden mutlaka kaçırmayın bazen bunların videosunu da çekemediğimi unutmayın yetiştiremiyorum böyle küçük videoları arkadaşlar o Burada paylaşıyoruz nerede paylaşıyoruz hemen kanalımızda discord sunucumuzda sandbox attığı yer var burada tüm etkinlikleri ne yapmanız gerektiği, hangi formunuzu doldurmanız gerekiyor nasıl yapmanız gerekiyor her şeyi burada da paylaşıyoruz o yüzden hepinizde bir yandan buraya bekliyorum deyip bu videoyu da artık sonlandırıyoruz. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.